gibi olarak Sayın Genel Sekreteri ile yaptığımız net görüşmelerimiz var ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız. Maskeyi çıkar mı? Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyük elçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Tabi Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar. Ve bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin Büyükelçilik ve Başkonsolosluğa müracaat etmek suretiyle, ...iletişimi kurmaları konusunda açıklamalarımızı yaptık. Efendim, de, de de, Maskeyi bir çıkar Az önce siz de söylediniz, dün de Ömer Çelik'in Avrupa Birliği'ne bir eleştirisi olduğumuz... ...yoktanla arasındaki durum için bir kınama müslümanına dönüştü dedik. Siz Avrupa Birliği'nin bu dönemdeki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani parti sözcüğümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık, net. Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yani ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veya da attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Ve bugünkü NATO zirvesini bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız? Bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir yani adeta Karagöz-Hacıvat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Ve bu konuda da Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi. Ama hala bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabi... Zelenski'nin de ifadesiyle sadece bize nasihat veriyorlar. Herhangi bir destek vermiyorlar dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı. Bugün NATO liderler zirvesi var çevrim içi yapılacak. Ve şu ana kadar hem Avrupa Birliği'nden hem NATO'dan gelen açıklamalara baktığında sıradan kınama bir şey ifadesini kullandı. Hepsi nasihat çekiyor ifadesini kullandı. Attıkları adım yok dedi. Bakalım dedi bugün nasıl bir pozisyon ortaya koyacaklar. NATO kararlı bir adım atmalıydı ifadesini kullandı. Dolayısıyla saat 17'de ki bu NATO liderler zirvesi ...ortaya nasıl bir pozisyon konacağı açısından... E, ...önemli. E, Ünal Atabay ben önce size döneyim burada... ...çünkü... Şimdi ...dün Biden'da bir kez daha duyduk... ...asker göndermeyeceğiz, yani askeri evet. karşılık vermeyeceğiz. NATO aynı şekilde... ...her ne kadar... ...hani işte 100 cetimiz var dedi... E,